Merhabalar, ee, ben bu videoyu çektiğimde 27 Haziran 2022 ve artık yavaş yavaş Temmuz ayının enerjilerine giriş yapıyoruz. Temmuz ayından çok bahsettim. Ee, Temmuz ayı önemli bir ay. Ee, çünkü Temmuz başında meydana gelecek olan, 2 Temmuz'da meydana gelecek olan etkileşimler de, Temmuz sonunda meydana gelecek olan etkileşimler sanki e, aya sert bir giriş ve sert bir çıkış yapacağımızı bizlere gösteriyor gibi biliyorsunuz Haziran sonunda bir yeni ayımız var e, Yengeç Burcu'nda hala hazırda enerjilerine girmiş olduğumuz ve bu yeni ayın Lilith ile kavuşumu söz konusu bu yeni aya dair bir video paylaştım dinlemeyenler varsa mutlaka dinlesinler çünkü bu yeni ayla beraber aslında biz Temmuz ayının enerjisini aktive etmeye başlıyoruz bunun yanı sıra 2 Temmuz tarihinden yine bahsettik. Yine ayrı bir video çektim. 2 Temmuz günü çok yoğun enerjilerle muhatap olacağız ve birden yeni ay sonrası bu Temmuz ayı gündemiyle beraber baş başa kalacağız gibi bir durum söz konusu. Temmuz ayı burç yorumlarını aktardım sizlere ama şöyle detaylı bir şekilde Temmuz ayının genel etkileşimini de bilelim istiyorum. Zaten yükselen burçlarını, burçlarını bilmeyen arkadaşlar da var. Onlara da fayda sağlayacaktır ve böylece aslında... E, genele hizmet eden bir e, video olacaktır diye düşünüyorum. Ne dedik? 29 Haziran'da bir yeni ayımız var ve bu yeni ay enerjisiyle beraber başlıyoruz. Şimdi bu yeni ay e, haritasını incelediğimizde Lilith ile ve şans noktasıyla kavuşumda ama aynı zamanda 12. evde. Yani biraz karanlık, biraz gizemli, biraz bereket ve bolluk getiren e, ama aynı zamanda Jüpiter'le ile karesi olduğu için abartıya meylimizin de olduğu bir yeni ay süreci. Yengeç temasıyla beraber özellikle köklerimiz, devletimiz, vatanımız, yurdumuz, anne babamız, ebeveynlerimiz, konfor alanımızla alakalı konularda bir takım değişimler ve yenilikler olacaktır. Bu da dolayısıyla birçok devleti etkileyen bir yeni ay olduğunu, birçok kararın açıklanacağı bir yeni ay olduğunu gösterebilir. Özellikle Amerika Yengeç Burcu biliyorsunuz onunla alakalı önemli etkileşimler de söz konusu olabilir ancak bizim haritamızda da ikinci ev konularını sembolize ettiği için e, burada neye sahibiz, kaynaklarımız, ekonomik durumumuzla alakalı e, önemli güncellemeler gelecektir. Ama tabii burada Lilith işin içindeyken e, bazen karanlık ve karışık durumlarda ortaya çıkabilmekte. 2 Temmuz gününden yine kısaca bahsetmek istiyorum ki 2 Temmuz günü sabah saatlerinde Mars Plüto karesi etkin olacak. Ve Mars Plüto karesi biliyorsunuz bir mücadele, bir çatışma ve aynı zamanda bir e, manipülasyon enerjisini aktive eder. Mars 27 derece Koç Burcu'nda, Plüto 27 derece Oğlak Burcu'nda burada. E, Koç ve Oğlak Aksı'nın etkileşimlerini aslında biz 2020 senesinden hatırlıyor olmalıyız. Çünkü burada Oğlak Burcu'nda ciddi bir sterlüm varken e, Akslar da bu şekilde tetiklenmişti. E, ve e, dolayısıyla da Güney ve Kuzey aydınlığında Olak Yengeç altında olduğu bir süreçti. Ve zaten e, 2020 itibariyle e, kolektif olarak hepimizin hayatında önemli değişimler söz konusu oldu. 2 Temmuz'da Merkür-Satürn üçgeni varken Merkür-Neptün karemiz de var. Yani Merkür bir taraftan kalıcı bir şey inşa ederken bir taraftan da kafamızı karıştırıyor. Aslında bunu karıştıran Merkür değil ama burada Neptün'ün etkileri... Ee, bize söylenen sözlerin gerçeği yansıtmama ihtimaline, yanılma, yanılsama ihtimalimizi de e, beraberinde getirecektir. E, tüm bunlar olurken aynı zamanda e, bu alanda bir takım kafa karışıkları yaşanabilir. Sağlam bir yola girmek isterken bazı belirsiz durumlarla da mücadele etmek durumunda kalabiliriz. 5 Temmuz'da Mars burç değiştiriyor arkadaşlar. Boğa burcuna geçiyor ve Merkür de burç değiştiriyor. Yengeç burcuna geçiyor. Boğa ve yengeç burçlarının aktivasyonu aslında bizim daha çok yine kendi varlıklarımız, kendi köklerimiz, kendi değerlerimiz, yuvamız, memleketimiz, konfor alanımızı vurguluyor olacak. Mars boğa burcunda Rahat bir konumda değildir biliyorsunuz. Çünkü Mars akrep ve koç burcunun yönetici gezegeni olduğu için terazi ve boğada e, zararlı ve düşüştedir. Bu noktada özellikle Mars'ın boğa burcunda ilerleyişi parasal konuları da e, gündemimize getirecek boğa burcu ikinci ev ile sembolize edildiğinden e, ekonomi, para giriş çıkışı, alışverişler, ekonomik durumla alakalı düzenlemelerde bir hareketlilik söz konusu olacaktır. Bu noktada aslında bu hareketliliğin tam da istenilen boyutta olamayacağını düşünüyorum ama Mars boğa burcundayken çok eylemsel olmasa da e, varlıkları korumak adına mevcutları korumak adına aslında e, sağlam planlar yapabilir. Uzun vadeli planlar yapabilir. Dolayısıyla evet pek eylemsel bir enerji göremeyecek olabiliriz ama aynı zamanda uzun vadeli planların süreçlerinde hayata geçirileceği bir gündemden bahsedilebilir. 5 Temmuz tarihi itibariyle başlayan süreçte. Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber aslında vurgunun, zihnin daha çok yine sahip olan değerlere odaklanacağını görüyoruz. Yani yuvamız, ailemiz, ee, evimiz, barkımız, e, barınma ihtiyacımız, topraklarımız, arsalarımız, e, yerimizle alakalı her türlü işlem, miras kalan konular, e, memleket duygusu, vatan duygusu yine Merkür'ün yengeç burcu geçişiyle beraber e, çok fazla ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Yani Haziran ayında vurgular biraz daha bu yönde olacak. Elimizdekilere sahip çıkacağız veya çıkmalıyız mesajları sahip olduklarımıza şükretmeliyiz mesajı belki çok fazlasını beklemek yerine ee, böyle bir şükür böyle bir e, mevcutu koruma isteğiyle beraber aslında Temmuz ayına giriş yapıyoruz 9 Temmuz'da Merkür-Jüpiter karesi var Merkür 7 derece yengeç burcunda Jüpiter 7 derece koç burcunda Merkür-Jüpiter karesi özellikle bu alanda hani bu girişimde bulunmak istediğimiz alanlarda veya Mayıs ayından itibaren harekete geçmek istediğimiz alanlarda hemen bir şeyler yapmak isteğini çıkarabilir veya çok büyük vaatler verme isteğini çıkarabilir. İçimizde bir heyecan var, bir şeyler keşfetmişiz ve bunu hemen duyurmak istiyoruz veya çok büyük kelimelerle duyurmak istiyoruz. Olumlu veya olumsuz manada çok abartıya kaçabileceğimiz söylemlerimizde, konunun biraz dışına çıkacağımız, çizgiyi biraz aşacağımız, süreçlerde söz konusu olabilir. Burada aşırı iyimser tavır da doğru değildir. Aşırı negatif tavır da doğru değildir. Yani aşırılıklar doğru değildir esasında. 10 Temmuz'da Güneş Uranüs arasında güzel bir açı var. Güneş Yengeç burcunda, Uranüs Boğa burcunda biliyorsunuz ve Kuzey Ay Düğümü'ne de artık çok yakın bir kombinasyonda. Güneş, Uranüs ve Kuzey Ay Düğümü etkileşimine baktığımız zaman aklımıza bir takım parlak fikirler gelebilir 10 Temmuz civarında arkadaşlar. Hani böyle bir icat, bir fikir, bir ilham, yenilikçi bir bakış açısı bu etkileşimle beraber bazı haritalarda çalışıyor olacaktır. 13 Temmuz'da Venüs Satürn üçgeni varken aynı zamanda bir dolunayımız var. Venüs Satürn üçgeni özellikle sağlam ilişkiler, sağlam başlangıçlar veya sağlam bütçe planlaması veya evlilikler, ortaklıklar adına... Önemli etkileşimler oluşturacaktır. Yani uzun vadeli iş birliktelikleri, uzun vadeli evlilikler, uzun vadeli e, iş ortaklıkları adına e, önemli e, etkileşim sağlayacaktır. Ve 13 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde bir dolunayımız var arkadaşlar. Bu dolunayın özellikle yine şans noktasıyla kavuşumda olduğunu ve tam karşıdan Merkür, Eros ve Lilith etkileşim aynı zamanda serisinde bulunduğu bir kombinasyonla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ve e, Jüpiter'e de yine kale görünümü yapmaktan Ama aynı zamanda e, Mars'a da güzel bir görünüm yapıyor. burcuna geçen Mars'a da güzel bir görünüm yapıyor. E, bu Dolunay'a dair zaten detaylı bir video aktarırım ama burada özellikle şansımızı yakalamak için hızlı bir gelişmelerin yaşanacağı veya karşımıza çıkan teklifleri hızlı bir şekilde değerlendirmemizin gerekli olduğu Aşırı rahatlığa, aşırı tembelliğe e, kaçarsak e, elimizden bir takım fırsatları kaçırabileceğimizi gösteren bir yerleşim de söz konusu. Tabi oğlak burcu 10. ev sembolize edilir. Kariyerimiz, geleceğimiz demek ki bu köklerden çıkıp artık geleceğimizle alakalı önemli kararların alınması e, şart olmuştur bu dolunay enerjisi ile birlikte e, arkadaşlar. 14 Temmuz'da Merkür-Uranüs 60'lığı var. Merkür 18 derece yengeç Uranüs 18 derece boğa burcunda. Yine bu parlak fikirler, parlak etkileşimler, e, sürpriz haberler, ani gelişen gündemleri tetikliyor olacaktır. Ve 14 Temmuz'da aynı zamanda venüs Neptün karesi işte iki ilişkilerde dikkat edilmesi gereken bir süreç. Özellikle değişken burçların 25 derece civarında gezegenli zilinler olanlar bilhassa dikkat etmeliler. Burada bir takım kafa karışıklıkları, yanılsamalar, aldanmalar da ön plana çıkabilmekte. 17 Temmuz'da Merkür'ün Neptün'le, 18 Temmuz'da Güneş'in Neptün'le 25 derece balık, 25 derece yengeç aksında güzel üçgen açılar oluşacak. Burada tabii duygusal enerjimiz bizi yukarıya taşıyor. Özellikle sanatsal konularla ilgilenenler için güzel bir ilham enerjisi. Hayallerimizin gerçekleştiğini hissettirecek etkileşimler adına daha keyifli zamanlar söz konusu olacaktır ve 18 Temmuz tarihinde aynı zamanda Venüsün yengeç burcu geçişi de aktif olmaya başlıyor. Venüsün yengeç burcu geçişiyle birlikte e, özellikle yaşadığımız yer e, huzurlu hissettiğimiz ortamla alakalı güzelliklerde söz konusu olacaktır. 18 Temmuz'da Merkür Plüto karşıtlığı aktif. Burada e, özellikle söylediğimiz sözlerin e, ardı arkası olmayabilir. Çok büyük sözler söyleyebiliriz. Bazen kırıcı tartışmalar da yaşanabilir. Oğlak ve yengeç aksının son derecelerinde bilhassa değişken burçlarda koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarının çok daha sert etkiler alacağı bir yerleşim. Keskin kararlar almak adına da aslında e, aktif çalışacak bir süreçten bahsediyoruz. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Aslan Burcu geçişiyle beraber de hani o ev, yuva, vatan, memleket duygularımız vardı ya, işte onu artık geriye bırakıp şunu demeye başlıyoruz. Ya ben ne istiyorum, benim de hayallerim var, çocuklarım var, çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım. E, mutlu olmak istiyorum, eğlenmek istiyorum, hayatın keyifli da tadını çıkarmak istiyorum. Biraz da bunları araştıracağım, biraz da kendimi düşüneceğim artık dediğiniz bir süreç başlıyor olacak. Ve 20 Temmuz'da Güneş Plüto karşıtı işte karşı karşıya gelen devler burada ciddi manipülasyonlar olabilir. Özellikle otorite konumundaki kişilerle, devletler, hükümetler, yöneticiler, patronlar, ebeveynlerle bir çatışma, bir başkaldırı, bir manipülasyon ve bir saldırı durumu yani güçler savaşı diyebiliriz ön plana çıkacaktır. 22 Temmuz'da ise Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Artık yavaş yavaş aslan enerjilerine giriş yapıyoruz. Yani biraz benlik duygumuz ön plana çıkıyor. Kendi isteklerimiz ön plana çıkıyor. Ben kimim? Ben ne istiyorum? Kendim için, çocuklarım için, aşkım için, sanatım için, bireysel menfaatim için neleri ön plana çıkarabilirim gibi soruların cevapları da süreçte aktif olmaya başlayacaktır. ve 23 Temmuz'da Merkür-Jüpiter üçgeni işte çok güzel fırsatlar karşımıza çıkaracak. Özellikle o bireysel hedeflerimiz var ya, koç aslan hattında ben ne istiyorum, ben nasıl gelişebilirim, ben nasıl daha mutlu olabilirim etkileşimde. Güzel teklifler, güzel kararlar, güzel görüşmeler sağlanacaktır. 25 Temmuz'da Venüs-Jüpiter karesi aktif oluyor. Burada e, tabi şöyle bir durum söz konusu. İki iyicil gezegenin sert etkileşimi aslında bize biraz rahatlık tuzağını aşmak enerjisini getiriyor. Yani nasıl olsa her şey güzel. Nasıl olsa hallederiz. Param var çözerim. Çok aşırı harcamaları getirebilir arkadaşlar bu yerleşim. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Güzellik için, bakım için, lüks için, konfor için. Hani konfor derken lüks konfor için. E, bu aşırı harcamalar e, bu Venüs Jüpiter ile beraber aktif olabilir ve aşkta ilişkide e, ilişkiyi de ilişkiyi sürdürmekte yine aşırı abartılı tepkiler ve reaksiyonlar çalışabilir. Yani çok seviyorum, çok e, istiyorum veya e, yok ya, o kadar da sevmiyorum, e, emek vermeye değmez, e, uğraşmaya değmez. Yani biraz tembellik, biraz rahatlık, aşırı iyimserlik aşırı pozitiflik. E, aşırı ben bilirimcilik biraz e, negatif şekilde çalışacaktır özellikle ailevi ilişkilerde bu alanda bazı e, sıkıntılar yaşanabilir Çünkü sorumluluktan kaçan taraf diğer tarafı rahatsız edebilir 26 Temmuz'da Merkür Mars Kalesi Merkür Mars Kalesi zaten e, arkadaşlar bildiğimiz gibi böyle düşünmeden konuştuğumuz <gülüyor> Hani böyle dilimizin kemini olmadığı bir süreç e, buradan özellikle parasal konularda e, aslan ve Boğa anısına meydana geldiği için Hadi bakalım şu çok kazandırıyormuş. Gel buraya paramızı yatıralım. Tamam hemen yatıralım. hani Hiç düşünmek yok. Hiç süzgeçten geçirmek yok. Bir an bile duraksamak yok. İşte bunlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Hadi bakalım şurada yeni bir e, koleksiyon çıkmış. Gel buradan alışveriş yapalım. Hayır arkadaşlar artık zaman o zaman değil ne yazık ki. 28 Temmuz'da ise Jüpiter retro hareketine başlıyor. Koç burcunun 8 derecesinde retro harekete başlayacak bir Jüpiterimiz var. Mayıs ayında biliyorsunuz Jüpiter Koç burcuna şöyle bir uğradı. Ee, baktı neler yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz 2023'te diye. Şimdi ise ufak bir yol katettikten sonra tekrar Mayıs ayına kadar bizleri götürüyor. Ee, bak ben sana böyle bir fırsat sundum, sen kaçırdın. Bak istersen bir daha düşün. Veya bu konuda çok rahat ve tembel davrandın. İstersen artık çalış. Çünkü artık sana çalışmadan bir şey vermeyi düşünmüyorum. Seni iki aydır test ediyorum diyen bir Jüpiter'imiz var. Yani Jüpiter retrolarında o şanslar eskisi gibi akış sağlamaz. Sizin çalışmanız, sizin fark etmeniz gerekir. Ve Jüpiter retroları aslında bir içe dönüş sürecidir. Koç burcunda Jüpiter retrosu ben. Ben ne istiyorum? Ben nasıl gelişebilirim? Ben bu dünyada neden varım? Yani Benim yaşam amacım ne? Benim varlığımın nedeni ne? Anlatabiliyor muyum? Bunlarla alakalı e, farkındalıklar oluşturacaktır. 28 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. 5 derece Aslan Burcu'nda. İşte bu artık o benlik duygusunun e, karar aşamasına e, aktarıldığı bir süreci işaret etmekte. ve 29 Temmuz'da Merkür Uranüs karesi Önemli arkadaşlar. Bunu Temmuz ayı burç yorumlarına da aktarmıştım. Çünkü neden? Ben aylar öncesinden <gülüyor> haritaları incelediğimde ki çok fazla açıkçası buradan felaket tellallığı yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü astroloji e, bu şekilde kullanılmamalı. Yani ortada mevcut bir sıkıntı, bir problem varsa da her zaman mutlaka çözüm yolu vardır. Ve astroloji aslında bizlere bunların yollarını da gösterir. Ee, bu şekilde kullanılmalı yani öldük bittik artık yapacak hiçbir şey yok yaklaşımından hiç hoşlanmıyorum. Ee, madem öyleyse neden biz bunları aktarıyoruz ki arkadaşlar yani hani e, sizi ölümü hazırlamak için mi? Hayır ölüm her zaman bir dönüşümdür zaten e, biliyorsunuz e, ölüm aynı zamanda metamorfos yani dönüşümü sembolize eder ki mutlak ölüm diye bir şey yoktur ruhun bedenden ayrılması vardır hayatımızda da aslında ruhumuz bu bedendeyken Birden fazla kez ölürüz birçoğumuz. E, yeniden doğmak için, kendimizi bulmak için. Neyse <gülüyor> bu konularda e, sohbet etmek isteyen arkadaşlar olursa belki yeni bir kanal açarız sizlerle. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ama aylar öncesinden evet Temmuz tonunu görüp biraz tedirgin oldum arkadaşlar. E, bu belki de e, küresel bir sirkelenme, küresel bir toparlanmak adına Bizlerin yaşaması gereken bir süreç. Belki de değil, evet yaşaması gereken bir süreç arkadaşlar. Yani evrende tesadüf yoktur. Her şey olması gerektiği gibidir. Ki olacak olan zaten olmuştur da. Burada Merkür-Uranüs ile beraber çok ani gelişmeler yaşanabilir arkadaşlar. Merkür 18 derece Aslan Burcunda, Uranüs 18 derece Boğa Burcunda. Temmuz sonunu, Ağustos başını mutlaka not alın. Zaten not almanıza büyük ihtimalle gerek kalmayacaktır. E, o kendini size hatırlatacaktır diye düşünüyorum. Burada kuzey ay düğümü Mars. Uranüs'e çok yaklaşmaya başladılar. E, özellikle burada 2 Ağustos'ta Mars-Uranüs tam kavuşum yaşayacak ama... Biz bu Temmuz sonuyla, yani bu Aslan yeni ile beraber bu enerjilere bir giriş yapıyoruz. Şimdi Uranüs varsa yaşın içinde, Mars varsa yaşın içinde hani süreç çok daha ağır değildir. E, hızlı bir şeyler olacak anlamına gelmekte. E, zaten yıllardır anlatıyorum. Ben burada 4-5 yıldır yayın yapıyorum ve 2018 yanından bu tarafa Uranüs'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber yaşanacak bu ekonomik değişimler, reformlar para akışının değişmesi, para kavramının değişmesi, harcamaların değişmesi, ticaret, elektronik ticaretin büyümesi ki bunları 4 sene önce aktarmıştım ama ben bu kanalda daha ziyade bireysel gelişme destek olmaya çalıştığım için bunları çok fazla dediğim gibi felaket tellallığı şeklinde paylaşmayı tercih etmiyorum. Ama bunlar artık bu 2018 yılından bu tarafa başlatmış olduğumuz süreç işte bu Temmuz, Ağustos, bu iki haftalık süreçte pik yapacak arkadaşlar. E, tam olarak nasıl bir pik yapacağını bilmemiz mümkün değil. Ama işin içinde Uranüs, Mars ve Kuzey Aydınlığı varsa, Merkür karşıda durabilir, kara yapabilir artık. Merkür'ün ne yaptığı çok da önemli değil arkadaşlar. Hani Merkür bunu sürekli yapıyor zaten. Ama e, kadersel anlamda özellikle Kuzey Aydınlığı'nın bu noktada bulunması bize bir mesaj veriyor. Bu aniden başına gelen şey, senin tekamülün için ilerlemen gereken e, yolculuk için şart diyor. E, dolayısıyla belki bu adaptasyon sürecini kendi içinde üzümseyenler buradan bu kadar sert etkilerle ayrılmayacaklardır. Ama özellikle burada sabit burçlarda meydana gelen bu silkelenme süreci ki sabit burçları biliyorsunuz e, aslan, akrep, kova ve boğa burçları bu alanlar tetiklenecek tutunduklarını bırak diyor arkadaşlar zaten akrep ve boğa hattındayız ee, tutunduklarını bırak aman hangilerini bırakacaksınız ee, kendiniz çalışarak edindiğiniz aileniz kariyeriniz maddi durumunuz sahip olduklarınız bunları evet tutun ama korkularınızı bırakın hırslarınızı bırakın daha fazlasını istemeyi bırakın karanlık düşünceleri bırakın kaotik süreçleri bırakın, skandalları bırakın. Anlatabiliyor muyum? Yani hani evet bir tarafta kendi emeğimizle, kendi çabamızla yıllar yıllar boyunca uğraşarak edindiğimiz süreçler, bir tarafta da hep başkaları yapsın, ben bunu da istiyorum, ben bunu da bekliyorum dediğimiz süreçler. Şimdi Akrep Burcu 8. Ev. 8. ev zaten ölümün ve dönüşümün evi. E, demek ki zaten bu akrep boğa hattında bizler bu dönüşümü yaşayacaktık ki zaten bu Temmuz Ağustos'ta yaşanan süreç Ekim bir de bunun Ekim'i Kasım'ı var. Tutunmalar döngüsü var arkadaşlar. Son tutunmalar döngümüz. Buralarda artık ciddi yapılanmalar meydana gelmekte. Yani bu Temmuz Ağustos'ta bu pik yapan durum her neyse Ekim Kasım'da artık hayatımıza entegre olmaya başlayacak. Ee, elektronik paralarla alakalı gündemler ön plana çıkabilir. Yine bitcoin piyasasıyla alakalı çok e, ekstrem durumlar ortaya çıkabilir. Bununla beraber e, harcamalar, enflasyon bunlarla alakalı müspet veya menfi anlamda e, çok ani gelişmeler yaşanabilir. Devletler çok ani bir şekilde e, çok sert ve kararlar alabilirler, tedbirler alabilirler. Ee, bunlarla alakalı Özellikle sahip olduklarımızın ne kadar önemli olduğunu Fark edeceğimiz e, süreçleri de Deneyimli olacağız arkadaşlar Yani kuzey ay düğümü aslında Vedik astrolojide Biliyorsunuz ejderhanın başı e, Sembolizmasıyla vardır Ve aç gözü bir e, Şekilde tasvir edilir e, Daha fazlası ister sürekli olarak Daha fazlası için Evet bazı insanlara Büyük menfaat sağlayacak yerleşimlerden Bahsediyoruz özellikle parlak fikirleri olan değişime adapte olan bu yeni düzen içerisinde kendine bir yer edinmiş olan ve kendi kaynaklarını korurken daha güzeli için çabalayan, uğraşan insanlar için de çok büyük sıçramalar yaşatacaktır. Dolayısıyla aslında herkesin benzer şekilde etkilenmesi mümkün değil ki zaten sabit grupların bilhassa 18 derece civarında yani 10 ila 22 derece civarında gezegen dizilimleri olanlar, Güneş'i burada olanlar, Ay'ı burada olanlar, Venüs'ü, Merkür'ü, Jüpiter'i burada olanlar zaten bu etkiyi uzun zamandır hissetmekte. Ancak artık e, aksiyon enerjisi hakim olmaya başlayacak arkadaşlar. Evet, Temmuz ayı etkileşimleri bu şekilde biraz daha detaylandırarak yapmayı tercih ettim bu ay. Çünkü söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. E, demek ki ayrıca bir video paylaşmam da gerekiyor. Herkese ulaşabilir. Herkesin ulaşabilir olması için. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada e, Ağustos ayı gibi biraz daha netleşti. Ağustos belki Eylül başına sarkabilir. E, bir astroloji eğitimi başlatmayı düşünüyorum. Butik bir sınıfımız olacak. E, yani özel bir sınıf olacak. Çünkü benim ilk sınıfım olacak. Kayıt yaptırmak isteyenler veya ön randevu almak isteyenler, şu an detaylar çok net olmamakla birlikte opikusastolece.gmail.com adresine iletişim bilgilerini iletebilirler. Ben notları alıyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Beni Instagram opikustan takip edebilirsiniz. Yine danışmanlık almak istiyorsanız. İletişime geçmek istiyorsanız Instagram opikustan veya opikusastroloje.gmail.com adresinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Güzel bir temmuz olsun. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ee, hazır mısınız diyorum. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.